Evet, bakalım daha karmaşık moleküller içeren bu kimyasal denklemi denkleştirebilecek miyiz? Karşımızda bir yanma tepkimesi var. Etilen ve oksijen işin içine biraz da enerji koyduğumuzda tepkimeye girerler. Tepkimeye girmeleri için enerji gerekir dedik. Aynı şekilde tepkimenin sonucunda da ortaya enerji çıkar. Ama şimdilik bu enerjiyle ilgilenmiyoruz. Evet, ne diyorduk? Ha. Burada etilen var. Yanındaki G harfi etilenin gaz halinde olduğunu gösteriyor. Etilen gazı oksijen molekülünün atmosferdeki en yaygın hali olan dioksijen molekülüyle, gazıyla da diyebiliriz, tepkimeye giriyor. Ve ortaya karbondioksit gazıyla sıvı halde su çıkıyor. Evet, klasik bir yanma tepkimesiyle karşı karşıyayız. Ve her zaman olduğu gibi de elimizde denk olmayan bir tepkime var. E, peki bu durumda ne yaparız? İki taraftaki atomların sayılarını eşitlemeye çalışırız. Bunun gibi karmaşık yani birden fazla elementten oluşan moleküller içeren bu tepkime size ilk başta korkutucu gelebilir. Sakın korkmayın ve işe birden çok elementten oluşan moleküllerle başlayın. Kısacası bir elementten oluşan bir molekül varsa onu sona saklayın demeye çalışıyorum. Neden diye soracak olursanız, bakın sona oksijeni bırakırsanız, bunun başına koyacağınız sayıyla diğer atomlara dokunmadan denkleştirmeyi yapabilirsiniz. Eğer sona etileni bırakırsanız, karbonları denkleştirmeye çalışırken, hidrojenleri, hidrojenleri denkleştirmeye çalışırken de karbonları bozarsınız ve daha çok zaman harcamanız gerekir. İşte bunun için önce karmaşık molekülleri yapın ve tek elementli molekülleri sona saklayın. Hadi bakalım, biz de böyle yapalım ve karbonlarla başlayalım. Şimdi burada iki karbon var. Burada ise bir tane. Bunları denkleştirmenin en kolay yolu karbondioksitin başına iki koymaktır. Buradaki iki... Oksijenlerin sayısını da etkileyecek ama ne demiştik? Oksijeni sona saklayacağız. Evet, karbonlar eşitlendi. Sağda da solda da 2 tane karbon var. Sıra hidrojende. Sol tarafta 4 tane hidrojen var. Sağda ise 2. Suyun başına 2 koyarsak? Evet, ne olur? Eşitlenir mi? Evet, burada da dört tane hidrojen oldu. Harika! Ve son olarak ne yapacağız? Oksijenlere bakacağız. Bunun için sağ taraftaki oksijenleri sayıp, sol taraftaki oksijen molekülünün önündeki sayıyı bulabilirim. Sol tarafta iki tane oksijen var. Sağ tarafta ise iki tane O2'den. Dört tane. Her su molekülünde de bir tane oksijen olduğuna göre 2 su molekülünde 2 tane yani 4 artı 2 toplam 6 tane oksijen atomu var. Solda da 6 tane oksijen atomu olması gerektiği için bunun önüne 3 koyarız. Her oksijen ya da dioksijen molekülünde 2 oksijen atomu varsa 3 molekülde 6 tane atom olur. Evet, işte bu da bu kadar. Bu yanma tepkimesini denkleştirdik. Bitti.